Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün kripto paralarla ilgili bir içerikte karşınızdayız. Biliyorsunuz son dönemde özellikle de 2021 ile birlikte kripto paralara olan ilgi hali arttı. Sadece Türkiye bazında bahsetmiyorum. Aslında bütün dünyada kripto paralara olan ilgi artmış durumda. Fakat Türkiye gibi doların yüksek seyrettiği ülkelerde kripto paraları olan ilgi adeta tavan yaptı. Çünkü kripto paralar bildiğiniz üzere dolara endeksli durumda dolayısıyla bu paralarda bir artış olduğunda dolar üzerinden artıyor ve Türk Lirası bazında baktığımızda daha büyük kazanç elde ediyoruz. Şöyle düşünebiliriz aslında atıyorum elinizde bir dolarlık bir coin var. Bu bir dolarlık coin iki dolar olduğunda baktığınız zaman yabancı bir yatırımcı bir birimini iki birim yapmış oluyor ama Bizde durum biraz daha farklı 1 dolarlık coin aldığımızda bu 8 Türk Lirası'na denk geliyor ki şöyle bir şey var dolar da sürekli arttığı için bunun bize getirisi daha yüksek oluyor. Yani biz bir birime bir birim değil de birbirime 1.1 birim 1.2 birim gibi kazançlar elde edebiliyoruz %100 artışlardı. Dolayısıyla bu durum insanların kripto paraları olan ilgisini biraz daha arttırdı. Bir de önemli televizyonlarda hatırlayacağınız üzere reklamlar vardı işte maç arasında Bitcoin alıp satmak bu kadar kolay. İşte yürüyüş bandında kadın Bitcoin alıp satıyordu falan. Ben bu reklamları izlerken şöyle düşünüyorum. insanların işi gücü yok da hemen böyle aralarda delilerde kripto para mı alacak diye düşünüyordum. Ki bu gerçek oldu arkadaşlar ne yazık ki. Çünkü öyle bir şey ki hani bakıyordum metrobüste, metroda vesaire her yerde insanların elinde sürekli kripto paralarla ilgili borsalara böyle giriyor, al yapıyor, sat yapıyor, bir şeyler yapıyor. yani. Çok fazla bu işe kendisini kaptırmıştı insanlar. Neden? Çünkü özellikle altcoinlerde kazanç maaşı bir ara bayağı bir yükseldi. Dogecoin, BitTorrent gibi son dönemin hatta çiliz de vardı galiba. Bu 3coin bayağı bir kazandırdı insanları. Dolayısıyla herkes de baktı o kazanmış. Ya dedi ben de gireyim, ben de gireyim, ben de gireyim derken bir baktık herkes kripto paracı olmuş. Tabii. Kripto paraya olan ilgi bu kadar artınca ne oldu? Türkiye'deki borsa sayısı da arttı. Zaten uzun süredir hizmet veren borsalar vardı. BTC, Türk Pro, Paribu e, ya da iCrypex gibi falan. Bunların yanına yenileri de eklendi arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de Toadex'ti. Aslında Toadex e, eski bir borsa fakat sonradan isim değiştirmişti. Hatta geçtiğimiz yıl bayağı böyle kaliteli bir reklam yapmışlardı. Ünlü yıldızları tek bir karede bir araya getirdiler. Kırmızı elbiseler girdiler, Ebru şallı gibi. Güzel insanlara, güzel bayanlara. Daha sonra bu reklamla baya bir parladı gitti zaten. Çok da dikkat çektiler. Sonrasında özellikle sosyal medyada öne çıkan ekonomistlerle anlaştılar. Bu ekonomistler TODEX falan önermeye başladılar. Derken TODEX geçtiğimiz günlerde patladı arkadaşlar. Sahibi Faruk Fatih Özel'in 2 milyar dolarla birlikte yurt dışına kaçtığı söyleniyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış şu anda net bir bilgimiz yok. Geçtiğimiz günlerde Dogecoin alış satışını yasaklamıştı bunlara, yasaklama demeyelim de ya daha doğrusu dondurmuşlardı. Dondurduktan sonra diğer işlemler de kapatıldı işte ve denildi ki 6 saat sonunda açılacak. 6 saat sonunda ne oldu? Bu sefer denildik işte devir işlemleri vardı falan öyleydi böyleydi. 4-5 gün sonra, 4-5 gün yazlar ya da 4 ya da 5 değil çünkü. 4-5 gün sonra tekrardan açılacak diye bir ibara geldi işte tekrarına. Tabi insanlar birazcık işkillendi bu işten, hatta bayağı bir işkillendiler. Ofisini basanlar vesaire oldu polisle ki ofiste kimseyi bulamadılar çünkü işte dışarıdan çalışmaya falan geçmişler öyle en azından giden insanlara. Dolayısıyla kimseye ulaşamadılar. Dediğimiz gibi sahibinin de Tayland'a kaçtığı vesaire iddia ediliyor. Şu anda kesinleşmiş olan bir şey yok. Fakat eğer bunlar doğruysa çiftlik banktan sonraki en büyük vurgun olacaktır ki hatta çiftlik bankta yanılmıyorsam 1,5 milyar dolarlık bir vurgundan bahsediliyordu. Burada ise vurgun tam 2 milyar dolar civarında arkadaşlar. Yani çiftlik banktan daha büyük bir vurgundan bahsetmemiz mümkün. TODEX ile ilgili biz Twitter'a baktık bu sabah mesela. Zaten Twitter'da Türkiye'nin gündemindeydi. Gerçekten çok komik paylaşımlar vardı. Ee, Tabi insanlar para kaybettiler buradan. Bu paylaşımlar bizi güldürüyor ama muhtemelen para kaybedenleri çok da güldürmemiştir. Bir tane paylaşım sadece benim dikkatimi çekti. Kriptodan zengin olan bir Türk artık var diyordu. Paylaşımda da sizin de tahmin edebileceğiniz üzere Toydex'in kurucusunu sahibini koymuşlar. Yani parayla yurt dışına kaçan arkadaşın resmini koymuşlar. Şimdi arkadaşlar bu tabi insanlarda biraz borsalara karşı güvensizlik duygusu oluşturabilir mi? Elbette oluşturacaktır. Çünkü biliyorsunuz günümüzde pek çok kripto para borsası var. Yerli borsalar mevcut. Bu borsalarda bize bir güvence vermiyor. Yani... Atıyorum demiyor ki paran işte devlet güvencesinde ya da paran şuradan şuradan güvenceyle sigortalı vesaire gibi bir şey demiyorlar. Geçtiğimiz yıllarda yanılmıyorsam Tayland'ın Güney ekonomine yani dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesine hacker saldırısı olmuştu ve bitcoinler çalınmıştı. Daha sonra bu borsa yatırımcıların zararının bir kısmını karşılamaya çalışmıştı vesaire. Tabii ki karşılayamadı çünkü bayağı büyük miktarda bir bitcoin çalınmıştı. İflas ettiler dolayısıyla daha sonra. Ee, Türkiye'de ise tam tersi oluyor. Yani iflas durumu olmuyor. Borsa yerinde dururken sahibi hop ne yapıyor? Paraları alıp kaçıyor. Gerçekten çok saçma bir durum. Diğer borsalarda bu olabilir mi? Elbette olacak diye bir şey yok ama olma ihtimal var mı? Her zaman var arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de yerli kripto para borsası dediğimizde pek çok isim akla gelebilir ama işte bunlara yatırım yaparken biraz daha böyle güvenli limanlara yanaşmakta fayda var. Ne bileyim biliyorsunuz e, dünya genelinde pek çok kripto para borsası var ve birçok kripto para borsasının Türkçe dil desteği de mevcut. Dolayısıyla belki yerli borsalar yerine bu borsalara yatırım yapmak daha mı doğru olur. Bilemiyorum. Örneğin dünyanın en büyük kripto para borsasının başındaki İnsanın ben kalkıp da e, kaçacağını falan düşünmüyorum. Ama işte günümüzde bu tarz şeyler oluyor. Muhtemelen olmaya da devam edecek. Çünkü dediğim gibi bunların bir yasal dayanağı yok. Bu TODEX skandalı şunu da beraberinde getirebilir. Muhtemelen önümüzdeki süreçte kripto para borsalarıyla ilgili yeni düzenlemeler gelebilir. Çünkü insanlar buralara çok ciddi paralar yatırıyorlar arkadaşlar. Yani öyle... 10 bin, 20 bin dolardan falan bahsetmiyoruz. 130, 140 bin, 150 bin dolar yatıran insan var ki bunlar da yine kendileri direkt ilk söylemişlerdi. İşte benim şu kadar param gitti bu kadar param gitti diye. Sonuç olarak arkadaşlar TODEX skandalı hemen bitecek bir şey değil. Muhtemelen önümüzdeki günlerde durum iyice netleşecektir. Benim düşüncem kendi şahsi görüşümü söylüyorum. Muhtemelen TODEX'e para yatıranların parası gitti diyebiliriz ne yazık ki. İnşallah yeni skandallarla karşılaşmayız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Eğer Todex hakkında yorumlarınız varsa ya da en güvenilir kripto para borsası bence şu diyorsanız bunu da yorumlarda nedeniyle birlikte bizlerle paylaşırsanız okurlarımızda, takipçilerimizde sizin bu bilgilerinizden faydalanacaktır. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.